selamlar arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz bugün sizlere bilgisayarınızın performansını artıracak birkaç yöntem göstereceğim bu yöntem sayesinde günlük kullanımınızda ve yayınlarınızda bilgisayarınızı bir tık daha performansı kullanabileceksiniz lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce sizler ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz hızlıca kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen atlamayınız hadi şimdi videoya geçelim evet arkadaşlar öncelikli olarak windowsumuzun performansı ve stabil çalışması için en son güncellemeleri almamız gerekiyor. Güncellemeleri kontrol etmek için yapmamız gereken şeyler hemen sağ alt taraftaki bildirim kısmına tıklıyoruz. Tüm ayarlar diyoruz ve buradan güncelleştirme ve güvenlik kısmına giriş sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi önümüze çıkan ekranda benim şu an sistemim güncel olduğu için güncelsiniz diye bir uyarı veriyor. Siz alt tarafta güncelleştirmeleri denetle kısmına tıklayarak son gelen herhangi bir güncelleme var mı yok mu bunların kontrolünü sağlayabilir ve Windows'unuzu güvenli bir şekilde de güncelleyebilirsiniz ikinci yapmamız gereken en önemli şey ise eğer yayın ve montaj işleriyle uğraşıyorsanız işlemci çekirdeğinizi ayarlama kısmı Windows standart olarak ilk format attığınızda veya ilk defa bir Windows'unuzu açtığınızda işlemci sayısını bir olarak gösterir bunun kontrolünde nasıl yapacağız başlata girdiğimizde ms.config yazıyoruz arama kısmına ve sistem yapılandırması adı altında bir yer geliyor buraya giriş sağlıyoruz ve sonrasında önümüze gelen ekranda ön yükleme kısmına tıklıyoruz ve sonrasında gelişmiş seçeneklere giriş sağlıyoruz siz daha önce bu ayarı yapmadıysanız eğer burası bir olarak gözükür ve burası da tikli olarak gelmez sizin burada yapmanız gereken şey işlemcinizi tam performanslı kullanabilmeniz için işlemci sayısını tikleyip burada işlemci İşlemcinizin çekirdeği kaç ise maksimumuna getirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınız restart görecektir. Bilgisayarınız yeniden başladığında bir çekirdek olarak değil de işlemcinizin kaç çekirdek kapasitesi varsa o kapasitede çalışmaya başlayacaktır. Bu da yayınlarınız ve render yaptığınız zamanlarda performansınızı çok fazla arttıracaktır. Üçüncü yapmamız gereken şey ise bildiğiniz üzere Windows'umuzda çok fazla görsel özellik var. İşte bir dosya açtığımızda süzülerek ekrana geliyor. Kapattığımızda süzülerek gidiyor. Bunlar da doğal olarak performansımızı bir tık düşürüyor. Bunları nasıl ayarlayabiliriz? Bilgisayarım klasörüne giriyoruz. Bilgisayarım klasöründe herhangi bir boşluğa sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Karşımıza gelen bu kısımda gelişmiş sistem ayarları diyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi gelişmiş sekmesinin altında performans kısmı ve ayarlar kısmı var. Siz bunu ilk açtığınızda bu şekilde hepsi tikli olarak gelecek. Hepsinin tikli olması çok fazla grafik demek ve performansınızın da bu oranda Düşmesi demek. Sizin burada yapmanız gereken şey ilk önce en iyi performansı ayarlayacaksınız. En iyi performansı ayarladıktan sonra benim ayarlarım şu şekilde. Siz tabii ki de hiçbirini tiklemeden de kullanabilirsiniz. Ama birazcık da görsellik, biraz daha yumuşaklık olsun istiyorsanız eğer. Göz sürüklerken pencere içeriğini göster. Simgeler yerine küçük resimler göster. Ve ekran yazı tipi kenarlarını düzelti tikleyerek uygula derseniz tamam derseniz anında bilgisayarınızın hızlandığını fark edeceksiniz. Yapmamız gereken dördüncü şey ise bilgisayarımızın güç ayarlarını ayarlayacağız. Bunun için başlata girip güç diye arattığınızda güç planı seçin kısmını göreceksiniz ve buraya giriş sağlayacaksınız. Buraya girdiğinizde sizde muhtemelen dengeli olarak seçili olacaktır. Bunu mutlaka yüksek performansa alınız. Eğer bir laptop kullanıyorsanız pil ömrünüzü kısaltacaktır. Yani normalde laptopunuz fişe bağlı olmadan 5-6 saat gidiyorsa eğer yüksek performans aldığınızda muhtemelen laptopınızın pil süresi de bu oranda kısalacaktır. 5 yapmamız gereken şey ise başlangıçta yani bilgisayarınızı ilk açtığınızda otomatik olarak arka planda çalışacak olan programları sınırlamak olmalı. Bunun için ise Ctrl Shift ve Escape tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi görev yöneticisi gelecek önünüze. Görev yönetsinde gördüğünüz gibi burada başlangıç kısmı var. Başlangıç kısmına giriş sağlayıp burada gördüğünüz gibi ben de hepsi devre dışı. Etkin olanlar sadece Cloud Service. O da montajlarımı tamamen Adobe'den yaptığım için ve lisanslı bir ürün kullandığım için güncellemelerini alması için. Siz de buradaki her şeyi kapatabilirsiniz. Bunları kapatmak veya etkinleştirmek için uygulamanın üstüne gelip sağ tıklayıp etkinleştir. Veya etkili olanlarda da sağ tıklayarak devre dışı bırak seçeneğini kullanarak bilgisayarınızın başlangıç hızını daha da hızlandırabilirsiniz. Ve Windows'unuz açıldığında daha etkin daha stabil bir şekilde çalışacaktır. Çünkü arka planda çalışan hiçbir program olmayacaktır. Altıncı ve son yapmamız gereken şey... Gizlilik ayarlarımızı düzenlemek Bunun için başlata giriş sağlayıp Gizlilik yazdığımızda zaten direkt gizlilik ayarları önümüze gelecek Gizlilik ayarlarına giriş sağlıyoruz Burada genel kısmında sizde muhtemelen hepsi açık olacaktır Bunların hepsini kapatıyoruz Sonrasında mürekkep oluşturma ve yazı kişiselleştirmesi kısmına girdiğimizde Bu da sizde açık olacaktır Bunu da kapatıyoruz Sonrasında listeden aşağıya indiğimizde Gördüğünüz gibi arka plan uygulamaları diye bir bölüm var Arka plan uygulamalarına giriş sağladığımızda Gördüğünüz gibi bende de hepsi açık Yapmış. güncellemeyi unutmuşum en son format attıktan sonra en üstten hepsini direkt otomatik olarak kapatabilirsiniz çalışmasını istedikleriniz varsa arada onları kapatabilirsiniz burada gerçekten gereksiz şeyler var alarm ve saat niye arka planda çalışıyor ayarlar sekmesi neden arka planda ben bir şey yapmasam da çalışıyor ne bileyim yani hava durumu çalışıyor grubu müzik çalışıyor ya bunların benim arka planda çalışmasına ihtiyacım yok O yüzden kapatıyorum kapattıktan sonra pencereyi de kapadım şöyle bir yeniledim Bunun Sonrasında bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra bilgisayarınıza bir restart atın ve gerçekten temiz, sağlıklı, stabil çalışan bir bilgisayarla karşı karşıya kalın. Bunları yaptıktan sonra performansınız gözle görülür şekilde artacak. Siz bile bazen şaşırabilirsiniz. Oha falan diyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini isterseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum kısmına belirtmeyi unutmayınız. Eğer videosunu çekmemi istediğiniz herhangi bir konu var ise lütfen bunu da yorumlar kısmında belirtiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.